Merhaba, odama bir fıstık yollarsanız. Odanızda fıstık? Ha, fıstık fıstık. Kuşun için. Kuşunuz için. Bekir Bey sizin kuşunuzdan bize ne? Öttürmek istiyorsunuz? gelin dışarıda öttürün kuşunuzu. Hanımefendi bakın bağırmayın. Uyuyan kusur uyandıracaksınız. Sonra zapt edemiyorum beni de... Eğer arzu edersen ben ağzına vereyim. Yuh. Sen her zaman gelesin. Ben ya veresin. Esselamun aleyküm ve aleyküm esselam. Eee! Yetti be! Babanın omanak koy. Soyun evladım. Komple mi? Evet, komple soyun evladım. Niye soyunuyorum ya? <gülüyor> Boğazıma çekirdek kaçtı, götüme kaçmadı ya. O ne? Ne yapıyorsun? Korkutma. <gülüyor> Ayy! Erkek sinek. Yani sana sokacaktım. Öyle güzel bir kız olsan, yatardım yapımcının altına. Dütkülüverdim diyor. Ondan sonra ver elini halabıta. <gülüyor> kes sinek mi lan? Bülentler soyun gibi kes sinek <gülüyor> Bizim gelinin bicikleri çatlamış. Bicik? He, Bicik, yani emziriyor ya, e, çocuk çok soğurmuş, sen Bicik ver bana, Bicik ilacı. biçiklere ne ilaç verin? Lansino. He, mansino işte, ondan bir. Dağımı büyük bir hocaya gidiyoruz, şimdiye kadar iyileştirmediği kadın kalmamış, kör, topal, sağır, dilsiz hepsini yetmiş. Kanka, bu bildiğin Nuri Alçola, bu adamı tuttu musun? Hanginiz hastasınız? Hiçbirimiz hasta değil Bize en iyisi kalkalım Bir gazozumu içmeden bırakmam ha. sizi Aaaa Aaaa Aaaa Aaaa Aaaa Sikir git Sikir. Sen bu usulü bol şans nasıl dilenir biliyor musun? Yok. Dur ben sana göstereyim Çok terbiyeli bir kız Brezilya usulü şans diledi bana Olacak bu Verecek verecek Küsümecik. Ne, ne yapıyorsun lan? Ya? Nevzat ne ya? abicim, ben belden aşağıma hissetmiyorum. Hastane masrafları için senden 200 lira borç alabilir miyim abicim ya? Peks! <gülüyor> Devam et! <gülüyor> Ay ne güzel askı bulmuşsunuz darısı basıma. Çiftir gidip. Taşa geçiyor ah, benimle. Ben. Geçelim. Ayrıca, birleşerek... Bana bir çift memi verenin 40 yıl kölesi <gülüyor> olurum <yazdım>, tamam <gülüyor> Annem de altına direkt şey yazmış bak. Nasıl da vefalı, nasıl da güzel bir evlat yetiştirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Tüm sütüm sana helal olsun kuzum. <gülüyor> <gülüyor> yazmış menşanı da sona çarptım. <gülüyor> Cevdet sen de mi hakkını helal ediyorsun ya? Helal olsun hocam. Ben hapisteyken benim hanıma çok yardımcı oldu Üstünde çok emne var. Helal olsun. Şunun adını da diyemiyor musun? Nerede ya? Bu değil. Haa. Susturucu susturucu. Dört bebesi var gelinin. E, yeter gari canım. Bundan bundan. Koton verin <gülüyor> Arama motoruna A, M, G ve S harflerine girme sakın Ufff Karıcım ya Yalarım Dediğim gibi kızlar bu losyon klafatra suyu olarak geçiyor <gülüyor> Bunu vücudunuza sürdüğünüzde hep genç kalıyorsunuz hiç yaşlanmıyorsunuz. <gülüyor> Çorumlu kız milleti böyle Güzelleşmek için her şey yaparlar Ya bu sidik kokuyor Sidiği biraz fazla kaçırdım sana Hoş Hoşgeldiniz Hoş Tefl Çıkar ayakkabılarını Bismillahirrahmanirrahim Hoppa Beyefendi ne yapıyorsunuz? İyiyim siz ne yapıyorsunuz? Bu ayakkabılar ne? Bunlar makosen altı fulküsele sivri burun çok severim. Girin içeri lütfen. Aha. Neredeyse saçında fötak çıkmış. İki buçuk sana ha? ekmek içi gibi olmuş. İki buçuk da sana. Gelmiş. Eh. <gülüyor> Hahahaha. Sikilmiş sıfa gibi kalırsınız beyni. Farayı bu lan Rusya açıyor. Ne varmış bu Amerikalı mı Rusçasında? O koduğundan var işte. <gülüyor> Ulan. Ulan ben acıkmayayım diye sıçmıyorum be. Ben, ben gaz kaçağı var mı diye ona bakmışım. At bakalım bende gaz kaçağı var mı? Bir. Yapma koçucu yapma. Koğuş kalk. Lan oğlum koğuşun lan. Hasittim. Hadi canım. Ya sen de çok iyi biliyorsun ki iki kere iki alırken üç, satarken beşe de küçük esnafın önünü açacak çok büyük. İnovasyon kabiliyeti var şerefsiz. <gülüyor> şerefsiz olduğu konusunda enfikiriz. Ama şu inovasyonu anlamadım. Ulan. Buyur dedem. Sen ilik gibisinin Ruscası nasıl yazılıyor? Her şeyi tamir edebilirim ben. Araba, motor, kırık kalp. Kaporta mıyım ben? Sen beni motor sandın herhalde. Oğlum bak, kimse kimseyi satmıyor tabi. Abicim siz daha kaderi tanımamışsınız. Öyle ben arkadaşını satacak kadar yavşak değilim. Ya oğlum konuşsanıza! Niye öldürdünüz lan adamı? Kroz bu çocuğu ben kimseyi öldürmedim komiserim. Allah belamı versin hiçbir şeyden haberim yok bunlar yapmış. Eee şey sen de Ezra'da mısın? Evet. Ee, benim kızım da İletişim Üniversitesi okuyor. Memessil olacak memessil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Amca memeye takmış. Yoksa el arabasına devam. <gülüyor> devam devam. Biliyim el arabasını bir tur sen sür Ya Emenike. O bilgisayarın işi bitmedi mi hala oğlum ya? Ulan Lemi abi kaç gündür adut sitelere giremiyormuş. Ar abi. Horkullanmış bu bilgisayarı. Oğlum adam zaten manuel takılıyor. Uzatmasana işi. Sür oraya vazelini. Dök bebe pudrasını... Kapak kapağını verelim adama ya. Hadi bu edelim. Sötüştüreyim ben sana. Keşeyle sabunu. Rahat etsin cüs mücan. Laleli şarap içeyim ve ıslatıp geçireyim. Ee... Abicim kadınlar bakımlı erkekleri sever dur, dur. Sol kolda zorlanırken sağ kolunda nasıl böyle ağırlık kaldırabiliyorum Sağ kolu bay aktif kullanmışsın sen Evet Senin bu sahte rakılardan ünyecekler bir gün abicim Demedi de deme. Bunlara geçenlere, sahte rakı yerine gerçek rakı içirdin Çıkarken de küfrettiler bana sahte rakı diye Oğlum bizim için sahte vahdi önemli değil Bizim için müşteri memnun ne biçim mahvaltın be adam? Ağzın dursa götün durmuyor. Götün dursa ağzın durmuyor. Rısı yapmadığına göre kesin iktidarsız birisi yapmıştır. Bana bakma arkadaş, bana bakma. Benim iktidarım çok şükür yerinde. Muhalefete sor istersen. Sus be! azgın dövüş! Ya cüzdan, yarak varsa çıkar. çıkalım. Dur tabii oğlum. 72 yıldır üzerimde taşıyorum ben ya. Çıkarayım Tabii Siz Saçmalamadın Yarak var mı diyorsun üzerinize yarak varsa? Yarak bizde silah demeydi. Yani. Eee annem hep derdi. Yatanın üzerine kareler diye. İşin örtelim. Ne yani kardeşim? Kızız diye osuramaz mıyız? Ulan neredeyse çekeceğim benim var ya lan! Çıkarın lan beni buradan! Atla fensisi! <gülüyor> <gülüyor> İyi ki filmde boylamamışsın tahtalı kıyı boylardın! Abi! Abi! Abi! Ay abinizi kim konuşsanız oğlum ne oldu? İttifatınızı kadındaki böyle özelliklerine korun. Ne kadar güzel gözleriniz var. Öyle ki aynı anda birisi bana bakıyor, öteki de su köşede duran garsına bakıyor. Ne? Ne? Sıkkı. Bende haznede makinede sağlam. Ya siktir lan. Dans edin! Dans edin! Dans edin! Dans edin! Bir, bitirme kahve, bitirme! Belkız Sultan Camisi yapacağız. Diyor ki, Sultan Belkıs kim? Belkız Sultan beyim anam ya. Anam. Hürriket neresi? Ukrayna. Ha, ben de Sivas'lıyım. Hem seni sayılırız. <gülüyor> sen kaç yaşındasın? 31 ama e, ayıp olmasın diye 32 diyorum. Ah be Bülent be. Bence senin taktiklerin yanlış abi. Kaçırıyorsun hatunları. Bak beni izle. Aa! Ne kadar güzel araba kullanıyorsunuz evveli. E. Sen ayıdır kardeş, senin derdin nedir? Bismillahirrahmanirrahim, bir, bir orospur çıkarsa var ya. Bu sopayı üçünüze birden monte ederim. Hayatınız boyunca beraber gezersiniz, anladınız mı? Çok geçiren gördüm Nevzat abi. Ama bu kadar usta işi inceden geçirenini ilk defa görüyorum. Horus Aa! O ne be? Baba İsmi ismi de Lady Gaga. Sen kuşuna Lady Gaga ismini koyarsın, cenazene iremdirici gelir. Gel <Gülüyor> gel! Benim de kocaman bir kısım var biliyorsun. musun? Lan! Lan bırak lan bırak! <Gülüyor> Abi kabahatinden içeri sokmasak Niye ne oldu? Türk parasını konuma kanunu var biliyorsun. Yavrum zaten Abraham konu sokacağım. Adama döviz girdisi olacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birader kardeşimizin bir sakat atışı vardı. Onu aldıracaktık da. Kaçıncı kat acaba? Damsız almıyoruz yalnız. He? Damsız almıyoruz. <gülüyor> Şaka lan şaka, gerginliği alıyoruz. Stresli olunca böbrek sertleşip şişme yapıyor. <gülüyor> lan kanka lan buraya gel. Derder dayaması yapma. Bu yaştan sonra beni katil etme. Aha bak var mı abi herhangi bir temas? Aldın abi. Hocam iyice bu sattınız ha. arapçada da bir laftın. Lağb biti zayk, ulat lağb vefazayk. Ne abi? Yetin lo oyna, korkularını oynama. <gülüyor> Siz öyle üzerime gelince ben de şey... Ne yaptı lan? Yürü abi yürü. Duyma şey sana. Bırak şu top. sakallı lavuz. Ama hesabına. Ben yemeyeceğim yaprağın dolmasını sarmam. Oh, siz de meslek icra ediyorsunuz acaba? Benim çerhanelerim var. Pese yani. Şekerim inanabiliyor musun? Bana top dediler. İnanabiliyor musun? Yani. Yani ne Şekerim? Yani ne? Hadi. Sizin bu logonuzdaki kozalak var ya. Evet. İşte o kozalak, Saim Bey'in ile <gülüyor> girdi. Şuraya Hocam, nasıl kurtulacağız biz buradan sistem? Evet arkadaşlar. Hepiniz... ...bana vereceksiniz. Nasıl olmuş? At bir 20. Şimdi bunu artıverim. İçen bir köye yerleştirem ya. İyi. Siktir mi? Süt sağacağım. İyi de o bu. <gülüyor> Denemek ister misin? Valla ben karışmam kardeşim. İstersen bok iç. Zaten her boğduğunu ağzına sokuyorsun. Cerrah çarpıyorlar, adam bir cerrah çarpıyorlar. Adamı cerrah Adamı <gülüyor> adam çarpsa daha iyi adamla nasıl sıkmışsın ya? Kusak kesmenetten hava soysun, dam karn. Rosetini, kimliğini ve ailesini bırak.